Bastak marka 4500 model valsli değirmen cihazının son kalite kontrolleri uluslararası akreditasyon belgesine sahip bastak kalite kontrol laboratuvarında yapılır. Bastak marka 4500 model valsli değirmen cihazı düz ve sağlam bir zemine yerleştirilir. Cihaz 380 volt 50 hertz topraklı şebeke voltajında kullanılır. Cihazın kurulacağı laboratuvarın topraklaması ölçülür. Topraklama değeri küçük eşit 5 ohm olmalıdır.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 Cihazın kurulacağı laboratuvarın bahsi geçen kontrolleri yapıldıktan sonra power kablosu 380 volt 50 Hz topraklı prize takılır. Bu işlem yapılırken ellerin kuru olmasına özen gösterilir. Cihazın arka tarafında bulunan sigorta kutusu, yüksek voltaj ve akım dalgalanmalarından cihazı korur. Herhangi bir tehlike durumunda cihaz üzerinde bulunan acil stop butonuna basılarak cihaz durdurulur. Tehlike sonrasında ise saat yönünde çevrilerek acil stop butonu serbest bırakılır ve cihaz tekrar kaldığı yerden çalışmasına devam eder. Cihaz kırma ve liso olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Cihaz üzerinde kırma bölümünde 3 adet yivli valstopu bulunmaktadır. Liso bölümünde ise 2 adet yivsiz düz valstopu bulunmaktadır. Cihaz üzerinde kırma bölümü top yuvasının sağ tarafında bir adet kırma bölümü temizleme penceresi ünitesi ve bir adet kırma bölümü temizleme penceresi ünitesi sıkıştırma vidası bulunmaktadır. Valz toplarının sıkışması esnasında bu vida saat yönü tersi istikametinde çevrilerek kırma ünitesi temizleme penceresi ünitesi yerinden çıkarılmakta, valz toplarının arası fırça yardımıyla temizlendikten sonra tekrar yerine yerleştirilmekte ve sıkıştırma vidası saat yönü istikametinde çevrilerek sıkıştırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Cihaz üzerinde kırma bölümü top yuvasının sol tarafında yine bir adet kırma bölümü temizleme penceresi ünitesi,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 Cihaz üzerinde LISO bölümü top yuvasının sol tarafında bir adet LISO bölümü temizleme penceresi ünitesi ve bir adet LISO bölümü temizleme penceresi ünitesi sıkıştırma kulpu bulunmaktadır. Vaz toplarının sıkışması esnasında kulpu sağ ya da sola çekilerek ünite serbest bırakılır. Ünite el ile aşağı doğru çekilerek temizleme alanı açılmış olur. Vaz toplarının arası fırça yardımıyla temizlenir ve sonrasında ünite tekrar yukarı doğru kaldırılarak yerine yerleştirilir ve kulp yardımıyla sıkıştırılır. Bastak marka 4500 değirmenin uluslararası standartlara uygun tüm ayarları akredite bastak kalite kontrol laboratuvarında yapıldığı için normal şartlarda kullanıcının kırma ve liso bölümü vals ayarı yapmasına gerek yoktur. Şayet kullanıcı ister ise uluslararası ayarların dışına kendine has ayarlamalar yapabilir. Bu amaçla liso bölümünde top mesafe ayarları yapabilmek için bir adet gerdirme kolları dengeleme ağırlığı, Dengeleme kolları bağlantı çubuğu ve bu çubuğa bağlı top mesafe ayar somunu vardır. Bu somun elle ya da açık ağız anahtar ile saat yönünün ters istikametine çevrildiğinde toplar arasındaki ezme mesafesi artar partikül büyüklüğü daha iri öğütme yapılır. Şayet ayar somunu saat yönü istikametine çevrildiğinde ise liso topları arasındaki ezme mesafesi azalır partikül büyüklüğü daha küçük öğütme yapılır. Cihaz üzerinde kırma bölümünde bulunan besleme ayar düğmesi, yardımıyla kırma bölümü ürün besleme ayarları. Ayrıca LISO bölümünde bulunan besleme ayar düğmesi, yardımıyla LISO bölümü ürün besleme ayarları yapılabilmektedir. Cihaz üzerinde sağda kırma ve solda ise LISO bölümüne ait iki adet motor, on-off anahtarı mevcuttur. Cihazın ön tarafında bulunan kırma bölümü on-off anahtarı bir yönüne çevrildiğinde cihaz eleme ünitesi üzerinde bulunan ok yönünde çalışır. Şayet çalışmaz ise priz üzerindeki kablo bağlantıları değiştirilir. Cihazda ürün sıkışması durumunda ise cihazın on-off anahtarı iki yönünde çevrilir ve cihazın sıkışması açılmış olur ve sonrasında on-off anahtarı tekrar bir yönüne çevrilerek cihaz normal çalışmasına devam eder. Cihazın ön tarafında bulunan LISO bölümü on-off anahtarı bir yönüne çevrildiğinde cihaz eleme ünitesi üzerinde bulunan ok yönünde çalışır. Şayet çalışmaz ise priz üzerindeki kablo bağlantıları değiştirilir.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 Fabrikada üretilecek unun özelliklerine en yakın karakterdeki un numunesi Bastak marka 4500 model çift pasajlı laboratuvar değirmeni ile elde edilir. Cihazda elde edilen un numunelerinde fiziksel, kimyasal ve reolojik su kaldırma ve enerji grafikleri, analizlerinin tamamı güvenilir bir şekilde yapılabilir. Buğday numunesi öğütme işlemi için Ürün öğütmek için cihazın kırma bölümü besleme haznesine ürün boşaltılır, Cihazın ön tarafında bulunan kırma bölümü on-off anahtarı bir yönüne çevrilerek öğütme işlemi başlatılmış olur. Gerekirse besleme ayar düğmesi yardımıyla tekrar ürün akış hızı ayarlanabilir. Öğütme sonrası kırma bölümü on-off anahtarı sıfır konumuna getirilir öğütme işlemi sonlanmış olur. Sonrasında kırma bölümü elek ünitesini temizlemek için kırma bölümü on-off anahtarı iki konumuna getirilerek cihaz ters çalıştırılır ve cihaz eleme ünitesi içinde kalan tüm kalıntılar dışarı atılır. Kırma bölümü on-off anahtarı sıfır konumuna tekrar getirilerek cihaz durdurulur ve bir sonraki öğütme işlemi için temiz ve hazır hale getirilmiş olur. Öğütme işlemi sonrasında kırma bölümünden elde edilen un numunesi, kırma bölümü un biriktirme çekmecesi içine birikir. İrmik ise kırma bölümü irmik biriktirme çekmecesi içine birikir. Kaba kepek ise kırma bölümü kaba kepek biriktirme çekmecesi içine birikir. Kırma bölümünden elde edilen irmik öğütmek için LISO bölümünde bulunan cihazın LISO bölümü besleme haznesine boşaltılır. Cihazın ön tarafında bulunan LISO bölümü on-off anahtarı bir yönüne çevrilerek birinci öğütme işlemi başlatılmış olur. Gerekirse besleme ayar düğmesi yardımıyla tekrar ürün akış hızı ayarlanabilir. Birinci öğütme işlemi sonrasında LISO bölümü on-off anahtarı sıfır konumuna getirilir. Cihazın elek ünitesi ön kısmından çıkan ince kepek tekrar cihazın LISO bölümü besleme haznesine boşaltılır. Cihazın ön tarafında bulunan LISO bölümü on-off anahtarı tekrar bir yönüne çevrilerek ikinci öğütme işlemi başlatılmış olur. Öğütme işlemi sonrasında liso bölümü 10 off anahtarı sıfır konumuna getirilir ve böylece öğütme işlemi sonlanmış olur. Sonrasında liso bölümü elek ünitesini temizlemek için liso bölümü 10 off anahtarı iki konumuna getirilerek cihaz ters çalıştırılır ve cihaz eleme ünitesi içinde kalan tüm kalıntılar dışarı atılır. Liso bölümü 10 off anahtarı sıfır konumuna tekrar getirilerek cihaz durdurulur ve bir sonraki öğütme işlemi için temiz ve hazır hale getirilmiş olur. Öğütme işlemi sonrasında liso bölümünden elde edilen un numunesi, liso bölümü un biriktirme çekmecesi içine birikir. İnce kepek yani razmol ise liso bölümü ince kepek biriktirme çekmecesi içine birikir. Böylece Bastak marka 4500 model Valsli değirmeni cihazı ile öğütme işlemi tamamlanmış olur. Elde edilen Liso ve kırma bölümü un numuneleri karıştırılarak test için hazır hale getirilmiş olur. Cihaz buğday çeşidine ve kalitesine bağlı olarak dakikada 550 ile 650 gram buğday numunesini %60 ile %75 un verimi ile öğütebilmektedir.